Rembrandt aydınlatma dediğimiz zaman gerçekten aklımıza gelecek belki de ilk ressam Rembrandt'ın kendisi. Ya da aynı şekilde gerçekten sanat tarihine, görsel sanatla, resmin tarihine baktığımızda Rembrandt'ın yanında ya da bir başka isim Caravaggio olabilir. Lütfen gerçekten Rembrandt'ın ve Caravaggio'nun tablolarına, yaptıkları resimlere şöyle bir göz gezdirin. Işık nasıl kullanılmış, ışık vasıtasıyla renkler arasındaki ilişkiler ya da şunu söyleyeyim. Gölge ve ışık arasındaki zıtlıklar, geçişler, ışığın renge verdiği tonlama. Ama en önemlisi gerçekten dramatik bir aydınlatma, dramatik etki üretmek için aydınlatma nasıl kurgulanabilir, nasıl oluşturulabilir? Gerçekten Rembrandt aydınlatma dediğimizde aslında tarihe dayanan bu farklı uygulamalar bize yol gösterebilir. Unutmayalım